sevgili takipçilerim en çok nazar boncuğu sormuşsunuz. Rüyada nazar boncuğu görmek nedir? Eğer nazar boncuğunu görüyorsanız üzerinize negatif bir enerji ve yakın çevreniz yani annenizin nazarı babanızın nazarı kardeşinizin Eşinizin çocuğunuzun nazarı değdiği gözüküyor mavi Aslında iş gereği iş gereği oluşması gereken kapılarda yenilik var ama önünde göz olduğu için işinizde birinin gözü olduğu ve ilişkinizle alakalı noktada size zarar verecek insanlar gözüyle temsil ettiğini gösteriyor nazar boyunca görmek aslında nazarınızın gittiği değil, nazarı kendinize çektiğinizi ve her ne olursa olsun evliliğinize, evinize, çevrenizde dedikodunuz ve gö göze geldiğiniz gözüküyor. Eğer nazar borcunu avcunuzda tutuyorsunuz aslında çok yakın anneniz ve çevrenizdeki kişinin size nazar e, nazar değil. Eğer nazar boncuklarının yere serpildiğini gözüyorsa çevre ve iş çevresindeki insanların ayağınızı kaydırmasına ve bu noktada da çok fazla göze geldiğinizi e, uyarıyor. Mümkün olduğu kadar kendinize ayetler kürsünün az Felak, 107 tane Fil suresi okumanızı ve tuzla kendi tuz tuzu böyle bir güzel ayak çorabınızın içerisine koyup nazarı çekmenizi nazarı tuza çekmenizi öneriyorum. Nazar göz gözdür, göz sıkıntıdır ve evliliğimize kötü enerji değmiş olabilir çocuğumuza. O yüzden nazar boncunda bu duaların okunması hayır vesile kırar efendim hoşçakalın.